in de kaburga makburreis. Bugün itibariyle Rabbimizin hasih rahmetine, sonsuz merhametine uğurlayacağız. Merhum Cafer abimize yüce Rabbimiz Gani Gani, Gani rahmet eylesin. Çıkmış olduğu bu alemi gözü kendisi hakkında hayır dileriz. Var ise günahlarını affeylesin. Kendisini efendimizin şefaatine nail eylesin. Bizler de merhum Cafer abimizin haliyle hellemeden ve son nefesimizle kelime-i er şahide buyuruk. Eşhedü en la ilahe Eşhedü elle ufakmeden attı oğul ve rasulü o diyerek çene kapamayı, bu kelime aşağıda ölmeyi ve bu kelime aşağıda dilmeyi Cenab-ı bizlere de nasip övensene gitsin. İnsanların en akıllısı ölümü unutmayan ve ona hazır vurmak isidir bu Şu anda ölümümüzü yapmakta bulunan merhum Cihat Arabemiz ise şu haliyle bizlere dünya hayatının geçici bir ikna ile olduğu kesefdir. Ve siz sevdiklerinden, sevenlerinden, ailesinden komşularından, komşarından, hüsn-ü şehadet, hayır dua ve erlikte bekletin. Sizden merup, caden hayatı, kebal-i saadindeyken, sizlerin ve bizlerin arasında içeriklerden nasıl güldünüz? İyi güldünüz. Kendisine iyi bir kol, iyi bir Müslüman kişi olarak şahit gelir misiniz? Evet. O zaman kendisine düngevi, ukurevi, madde ve manevi, tüm hak ve hukuklarınızı rükle ilan edin. Merhaba. Cani saygılarımızla. olduğunuzu kabul Evet malum su kardeşlerimiz bilmiyorsanız dua okuyabilirsiniz. kişi Allah Allah'u arzu ekbam Allah'u arzu ekbam ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Evet Allah kabul etsin Allah rahmet değilsin Cenazemiz Silivri Asri mezarmada yapılacak Kırmızı Aleyküm kardeşlerimize duyuralım inşallah Buyurun buyurun 다 와. 다 와. 다 와.